Elimizde iki tane eşitsizlik var. Birincisi, x artı 2 küçük eşittir 2x, morla gösterilmiş olan diğeri ise 3x artı 4 büyüktür 5x. Burada da bazı sayılar görüyorsunuz. Şimdi bu sayıları tek tek deneyip hangisi ya da hangilerinin bu eşitsizlikleri sağladıklarını bulmaya çalışacağım. Ama ben bunu yapmadan sizin soruyu kendi başınıza çözmenizi bir denemenizi istiyorum. Videoyu burada durdurun ve deneyin. Mesela 0 bu eşitsizliği ya da diğerini sağlıyor mu? Dediğim gibi burada videoyu durdurun ve önce kendiniz deneyin. Evet, eminim cevap buldunuz ama şimdi bir de birlikte yapalım. Önce 0. x yerine 0 koyalım ve bakalım ne olacak? 0 artı 2 küçük eşittir 2 çarpı 0. Bu doğru mu? Sol tarafta 2 var ve 2'nin sol taraftaki 2'nin 0'dan küçük ya da 0'a eşit olması gerekiyor. Peki, 2 küçük eşittir 0 ifadesi doğru mudur? Hayır değildir. 2 sıfırdan büyüktür. O halde 0, birinci eşitsizliği sağlamadı. Bir de buna bakalım. Yine x yerine 0 koyuyoruz. 3 çarpı 0 artı 4, 5 çarpı 0'dan büyük olmalı. 3 çarpı 0, 0 eder. 5 kere 0 sıfır da 0'dır. Sol tarafta 4 kaldı, sağ tarafta da 0. Ve 4, 0'dan büyüktür. 0, sağdaki eşitsizliği sağladı. Sıra 1'de. 1 artı 2, küçük eşittir. 2 çarpı 1. 3 küçük eşittir 2. Doğru mu? Hayır. 3, 2'den büyüktür. Yine olmadı. Diğer eşitsizlik. 3 çarpı 1, artı 4. Büyüktür, 5 çarpı 1. 3 kere 1, 3 eder. Buna 4 eklersek, 7 elde ederiz. 7, 5'ten büyük müdür? Evet, büyüktür. 0'da 1'de 3x artı 4 büyüktür, 5x eşitsizliğini sağladılar. Ama x artı 2 küçük eşittir, 2x eşitsizliğini sağlamadılar. Sıra 2'de. 2 artı 2'nin 2 çarpı 2'den 2 çarpı 2'den küçük ya da buna eşit olması gerekiyor. Peki? 2 artı 2, 4 eder, 2 çarpı 2 de yine 4 eder. 4, 4'e eşit olduğuna göre de 2 bu eşitsizliği sağlar. Sağdaki eşitsizliğe bakalım. 3 çarpı 2 artı 4 büyüktür, 5 çarpı 2. 3 çarpı 2, 6 eder, 6 artı 4 de 10. Sağ tarafta ise 5 çarpı 2 var. Sonuç olarak 10 büyüktür 10 elde ettik. Doğru değil. 10, 10'a eşittir, büyük değildir. O zaman 2 bu eşitsizliği sağlamadı. Eğer bu işaret büyük eşittir olsaydı, burası da büyük eşittir olurdu. O zaman da 2 bu eşitsizliği sağlamış olurdu. Ama 10, 10'dan büyük değildir. 10, 10'a eşittir. 2, soldaki eşitsizliği sağladı ama sağdakini sağlamadı. Son olarak 5'i deneyelim. 5 artı 2, küçük eşittir. 2 çarpı 5. Bu da 7 küçük eşittir, 10 eder. Bu da doğrudur. 7, 10'dan küçüktür. 5, bu eşitsizliği sağladı. Burada da gördüğünüz gibi bir eşitsizliği sağlayan birden fazla değer olabilir. Bazen hiçbir değer bir eşitsizliği sağlamaz, bazen de eşitsizliği sağlayan sonsuz sayıda değer elde edersiniz. 0 ve 1 soldaki eşitsizliği sağlamazken 2 ve 5 sağladı. Sağdaki eşitsizliği de 0 ve 1 sağladı, 2 sağlamadı. Sıra 5'te. 3 çarpı 5 artı 4 büyüktür 5 çarpı 5. 3 kere 5 15 eder. 15 artı 4, 19, 19 büyüktür 25, olmadı. Evet, 5 de olmadı.